Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Boğalar 2022 sizin için çok önemli bir yıl. Uranüs'ün de etkisiyle hayatınızda güçlü değişimler, yenilikler yapabilirsiniz. Çok şanslı olabileceğiniz dönemler de var. İyi değerlendirmeniz gerekiyor bu yılı. Evet, Uranüs burcunuzda ve ay düğümleri de burcunuzda. Kuzey düğüm Boğa burcunda, Güney düğüm Akrep burcunda. Tutulma aksımızda Boğa ve Akrep'te olacak. Biliyorsunuz tutulmalar kaderseldir ve hayatımızda uzun vadeli güçlü etkileriyle dönüşümler getirir. Şimdi ilk tutulma döngümüz Nisan-Mayıs ardından Ekim-Kasım olacak altı ay arayla. Ancak yılın geneline de tabii ki bu tutulmalar e, etki ediyor. Aslında 2021'in 19 Kasım'da da burcunuzda Boğa burcunda e, yine önemli bir ay tutulması yaşamıştık onun devamı niteliğinde bu yılda tutulmalar sürecek yıla Venüs retrosu ile başlıyoruz 2021'in aralığında başlayan Venüs retrosu 30 Ocağı kadar devam edecek sizin yönetici gezegeniniz olduğu için e, yıla biraz enerji düşüklüğüyle başlayabilirsiniz ancak bunu da size çok önemli fırsatlar getirebileceğini unutmayın dokuzuncu evinizde olacak Çünkü bu Venüs retrosu hayata bakışınızı hedeflerinizi planlarınızı biraz böyle sorguluyorsunuz içselleştiriyorsunuz bu size inanç ve düşünce kalıplarınızda önemli bazı keşifler de getirebilir Tabii ki özellikle yurtdışı konuları bazı seyahat planlarınız eğitim konuları belki hukuksal işleriniz hani biraz gecikebilir veya geçmişle ilgili karmik durumlarla karşılaşabilirsiniz Bunlar sürpriz bazı hak edişler de getirebilir mutlaka olumsuzluklar olması gerekmiyor ancak işte ilişkilerde işte böyle güzellik estetikle ilgili konularda maddi konularda kariyer konularında çok önemli kararlar vermemek biraz izlemek gözlemek içselleştirmek dinlenmek bu dönemde sizin için daha doğru olabilir Ocak sonundan itibaren Venüs artık düzelecek Mart'a kadar Oğlak burcunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Ardından Kova burcunda yani bahar aylarında Şubat Mart Nisan sizin için iş kariyer öğrenciyseniz yüksek öğrenim alanlarında çok özel güzel fırsatlar çıkabilir ve Nisan ayıyla beraber burcunuzda bir e, güneş tutulması yaşayacağız. Evet bu güneş tutulması Uranüs etkisiyle hayatınızda inisiyatif almak istediğiniz bir şeyleri değiştirmek istediğiniz bir dönem, ilişkilerinizle ilgili sorgulamalar artabilir çünkü yıl genelinde Güney düğüm Akrep Burcu'nda ve dolayısıyla biraz da hani ilişkileriniz ilişki dinamikleriniz Eğer sorunlar varsa Bunlar daha fazla görünür hale gelecektir bazı ilişkilerinizi hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir evliliklerde e, kararlar alınabilir mesela Evet evlilikler olabilir ama ayrılıklar da olabilir işbirliklerinde yakın arkadaşlıklarında veya uzun süredir özel hizmet aldığınız birebir birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili önemli kararlar verebileceğiniz uranüs etkisiyle biraz özgürleşmek istediğiniz biraz hani kendi kafanıza göre hareket etmek istediğiniz bir dönemdesiniz zaman zaman çok fazla risk de almaya eğilimli olabilirsiniz. Bunu unutmayın. Çünkü Uranüs biraz böyle ce, aşırı deli cesareti de veren bir gezegen. Bunu iyi dengelemek gerekiyor. Her durumda siz güvenliği önemsersiniz. Yani maddi manevi güvenliği önemsersiniz. Risk alsanız bile hiçbir şekilde kendinizi çok da fazla zorlayacak durumlara, koşullara hemen atlamazsınız. O yüzden bu Uranüs'ün size ihtiyacınız olan özgürlüğü belki de kişisel inisiyatifi biraz daha rahat vereceğini yıl genelinde söyleyebilirim. Evet e, Uranüs ile beraber tutulmalardan bahsettik Nisan Mayıs bu anlamda ilişkilerle ilgili önemli aynı şekilde yılın sonuna doğru Ekim ve Kasım ayında da yine boğa ve akrep tutulma tutulmalarımız meydana gelecek 8 Kasım'daki boğa tutulması yine Uranüs etkisinde bir e, tutulma burada İlişki dinamiklerinizde bazı sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ya da beklemediğiniz bazı kadersel durumlar hayatınızda yani belki de zorunlu bazı değişimler getirebilir. Bunlara da açık olmak gerekiyor. Sıkı sıkıya bir şeylere tutunmamak gerekiyor. Siz değişimlere ve yeniliklere kolay kolay evet demiyorsunuz ama eğer bunlar sizin gelişiminiz için ise gerçekten biraz esnek olmak biraz şartlara uyum sağlamak da gerekiyor. Belki bir işle ilgili bir önemli değişim olacak. Belki bir yer değişikliği taşınmanız gerekecek ya da gerçekten ilişkilerle ilgili artık yürümeyen bir şeyler bilgilerde o kadersel dönüşümü kabul etmeniz e, gerekecek sevgili boğalar sevgili boğalar Karma gezegenimiz Satürn bu yılda kova burcunda ve sizin için tabii ki yine önemli bir açıda olacak sabit burçlarımız yıl genelinde daha fazla etkileniyor ve en fazla etkilenecek burçlardan biri de sizsiniz bir yandan işte düğümler ay tutulması Güneş tutulması bir yandan Uranüs etkisi ve Satürn'ün kova burcundaki geçişi doğal olarak hayatınızda daha ciddi yapılandırmalar e, sorgulamalar getiriyor 10. evinizdeki Satürn Geleceğinizle ilgili konularda bu dönemde e, sorumluluklarınızı arttırırken hayata daha ciddi bakmanızı daha kararlı olmanız da sizden talep ediyor ve zayıf halkaları hayatınızdan eleyebilir doğal olarak yani bunlar iş ve kariyer konularınızdaki size uygun olmayan şartlar varsa eğer buralarda bazı e, bitişler olabilir belki kendi işinizi yapmak Hani daha özgür bireysel bir şeyler girişimlerde bulunmak için de Satürn burada size e, yeni sorumluluklar getirebilir yani bir yerde çalışıyorsunuz örneğin ayrılıyorsunuz kendi işinizi kuruyorsunuz olabilir ya da farklı bir mesleğe geçiyorsunuz tamamen farklı bir disiplinde farklı bir alanda e, biraz da işte Uranüs'ün cesaretiyle maceralara giriyorsunuz ama bunlar aslında e, altyapısını iyi oluşturduğunuz çalıştığınız emek harcadığınız takdirde hayatınızda çok kalıcı uzun vadeli değişimlerde olabilir toplum önündeki fark edilişiniz arttığı gibi sorumluluklarınız da artıyor belki otoriteniz de güçleniyor Eğer daha önceden emek harcadıysanız çalıştıysanız bu uzun süreli emeklerinizin karşılığını alarak mesleğinizde biraz daha sorumluluklarınızın artması otoritenizin artması güçlenmesi de mümkün görünüyor aynı şekilde aile içerisinde de bazı sorumluluklarınız gündemde olabilir ee, ebeveynlerle ilgili konular ebeveynlerin hayatındaki bazı değişimler işte bazen onların hastalıkları olabilir onlarla ilgili ilgilenmeniz gereken konular olabilir bunun da üzerinizde baskılarını sorumluluklarını hissedebilirsiniz ee, özellikle Nisan Mayıs dönemi Ağustos ayı ve yılın sonu Kasım ayı bu tarz hani aile ile ilgili ebeveynlerle ilgili bazı konular daha fazla gündeminizde olabilir genel sağlığınıza da bu yıl dikkat etmekte fayda var sevgili boğalar Çünkü tutulmalar sağlığımızı etkileyebilir özellikle belki hayat planınıza bazı değişimlere gitmeniz gerek işte beslenmenizi değiştirmeniz gerekiyorsa bir diyete başlamanız zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekiyor tansiyon sorunları dolaşım sistemi problemleri e, hormonal bazı dengesizlikler e, özellikle kronik sorunlarınız varsa yılın genelinde bunlar zaman zaman sizi zorlayabilir ve hayatınızda daha köklü dönüşümler hayat alışkanlıklarınızda bazı değişimler yapmanız için de size önemli farkındalıklar verebilir imajınız da değiştirebilirsiniz belki kilo vereceksiniz dayıflayacaksınız bununla beraber Uranüsün verdiği cesaretle de belki fiziksel anlamda bazı değişimlere yeniliklere gideceksiniz oturduğunuz yere çevrenizi değiştirebilirsiniz. Bakın o kadar çok kadersel etki var ki 2022 ile beraber gerçekten hayatınızda bir önceki yıla kıyasladığınızda çok güçlü farklılıklar hissedebilirsiniz. Kişiliğiniz, kimliğiniz, hayat dışarıya yansıttığınız her türlü davranış kalıpları, başkaları tarafından algılanan o kişilik özelliklerinizde çok güçlü değişimler olabilir yıl genelinde. Sevgili boğalar bu yıl Jüpiter 11 Mayıs'a kadar balık burcunda olacak ve sizin için çok güzel destekleyici bir açıda olacak Jüpiter balık burcunda çok güçlüdür e, maddi ve manevi özellikle gelişim imkanlarını hayatımıza sunar önemli farkındalıklar ve anlayışlar getirir 11. evinizde olacak e, yılın ilk altı ayında sosyal çevrenizden arkadaşlarınızdan çok daha güçlü destekler alabilirsiniz özellikle Nisan ayı. Jüpiter'in bu anlamda olağanüstü etkileri var. Nisan'ın ilk haftası Jüpiter, Oğlak Burcu'ndaki Pluto ile güzel bir üçgen açı oluşturacak. Ee, özel, e, hukuksal konularda bir başarı. Amaçlarınıza ulaşmanız mümkün. Akademik alanlarda, eğitim konularında başarılar olabilir ya da sizin için çok önem verdiğiniz çok güzel, özel bir eğitime katılabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri için mükemmel fırsatlar veriyor e, bu oluşum. E, yine yurt dışında yerleşme, okuma, çalışma, uluslararası işler buralardaki her türlü açılımda Jüpiter'in güzel desteklerini alabilirsiniz Jüpiter yine Nisan ayının sonlarında 5-15 Nisan arası özellikle Neptünle de birleşecek olağanüstü bir durum romantizm çok artıyor Evet aşk hayatınızı destekleyebilir yine kalabalıklar içerisinde sosyal alanlarda çok güzel özellikle manevi yönde çok güzel yardımlar destekler alabilirsiniz bu yıl arkadaş çevrenizde gelişmeler var çevreniz gelişebilir kalabalıklaşabilir yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve bunlar biraz daha böyle manevi yönü güçlü daha ruhsal Hatta daha sanatsal kişiler olabilir gruplar olabilir böyle özel gruplara katılabilir belki ilgi duyduğunuz alanlarda böyle bir eğitim alabilirsiniz bir kursa katılabilirsiniz ama bunların size çok güzel moral destek etkileri olabilir aynı zamanda farklı alanlarda da çok farklı açılımlara yine imkan verebilir Jüpiter 11 Mayıs'la 28 Ekim aralığında ise Koç burcunda olacak 12 evinizde olacak bu dönem daha çok biraz yeni daha ruhsal daha manevi gelişim biraz hayatı sorgulama biraz içselleştirme fırsatları verebilir size 28 Ekim'den itibaren ise tekrar balık burcuna geçiyor Yani yılın son aylarında tekrar balık burcunda e, yine çok güzel bir açıda e, sizi desteklemeye devam edecek özellikle Nisan ayı Mayıs'ın ilk dönemleri e, maddi konular parasal konularda da e, çok güzel şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bunu unutmayın. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda da Jüpiter'in çok güzel destekleri olabilir. Bu yıl enerji gezegenimizin de çok özel hareketleri var. Mars, Ağustos ortasında İkizler Burcu'na geçecek ve yıl sonuna kadar İkizler Burcu'nda kalacak. Yılın son iki ayındaysa retro yapacak. Para evinizde olacak. Tabi buna da değinmek gerekiyor. Ee, yıl genelinde parasal kazançlar anlamında çok hızlı gelişmeler var. Özellikle Ağustos ortalarından itibaren Mars burada size e, ticari aktiviteler, eğitim konuları, e, iletişimle ilgili her türlü alanda işte e, bilgi paylaşımı ile ilgili bunlar e-ticaret gibi işler de olabilir. Para kazanma fırsatları verebilir. Ancak para harcama konularında da özellikle eğitime seyahatleri bu yıl daha fazla para harcayabilirsiniz onu unutmayın. E, retro olduğu dönemde yılın son iki ayında 31 Ekim'den itibaren, Finans konularında dikkatli hareket edin. Yani önemli ticari anlaşmalar yapmamak, alışverişler yapmamak, mümkünse e, parayla ilgili konularda böyle hızlı kararlar vermemek gerekiyor. Çünkü bazı beklediğimiz şeyler gecikebilir işte iş ve para akışında bazı gecikmeler karmaşalar olabilir O yüzden son iki ay finans konularına Mars retrosu dikkat etmemizi ve daha önlemler almamızı temkinli olmamızı gerektiriyor sevgili boğalar Hepinize mutlu bir yıl diliyorum yeni yılda yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. sevgili astroloji severler